Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 20'de kalmıştık arkadaşlar. Fıkıh Ebsat'a Fıkıh okumaya devam ediyoruz. Ga Ebû Hanife rahimeullah. Allah rahmet eylesin. Ebu Hanife dedi ki: "Men nefsen biğayri hakkin." Eee bir canı, bir insanı haksız yere öldürürse Ev serika, yahut hırsızlık yapar ise, ev kat'at tarika, yol kesicilik yaparsa, ev fecara, günah işlerse, yani kötülük yaparsa, bunlar hemen hemen aynı anlamdalar. Günahkarlık yapar ise, ev zena, zina ederse, ev şerbel, hamra, veya içki içerse, ev sekara. Yahut sarhoş olur ise fehu mukminun fasikun. Yani günah işleyen bir kişi kafir burada. Sadece bu günahlar değil başka günahlar da örnek olarak veriliyor. Böyle bir kimse fasık mümin'dir. Yani günahkar mümin'dir. Ve lesa kafirin. Kafir değildir. Ve innema bil Allah bunlara azap eder cehennem azabıyla azab azap eder niye yaptıkları bu fiillerden dolayı bu günahkârlıklardan dolayı ve yuhrijuhum minha cehennem azabından da çıkar ateş azabından bil imani imanları nedeniyle imanlarının var olması nedeniyle bunlar da Cehennemden çıkar. Kale Ebu Hanifete Allah rahmet eylesin. Ebu Hanife dedi ki Men amene bi cemi'i ma yu'minu bihi Yani iman edilmesi gereken her şeye iman eden bir kimse İlla enne hukale. Fakat şöyle diyor. Yani her şeye İman edilmesi gereken her şeye iman ediyor. Bununla birlikte diyor. Ya'rifu Musa ve İsa emurselani huma em gayrunur selayni İman ediyor ama diyor ki Hazreti Musa kimdir? Hazreti İsa kimdir? Yani bunlar gönderilmiş peygamberler midir? Yoksa peygamber değil midirler? Bunları bilmiyorum derse yani onların peygamber olmadığını bilmiyorum derse raho kafir. Bu adam ne yapmış olur? Kafir olmuş. Çünkü Allah'ın gönderdiği bir peygamberi kabul etmiyor demektir. Yani e, ne diyelim e, böyle kararsızlık hali iman noktasında kararsızlık hali küfürle denk görülmüştür dolru çıkarıyor. Ve men qale la adri el kafire o fi'l cennette ov fi'n nar. Ya şöyle diyen bir insan. Yani kafir cennette midir, cehennemde midir? Bunu bilmiyorum derse bir kişi havve kafir. Yine kafir. Niye kafir diyor musun? Yani e, ayetlerden, sarih ifadelerden dolayı. Tamam, net, kesin çizgilerle belirtildiği için bunlar da hiç hiç hiçbir şekilde şüpheye yer yok diyor. Bunlar yoruma da açık diyor. Muhtemayetler. Yani, Likavli Teala'' Allah Teala'nın şu ayetlerinden dolayı alladin kafirlere, küfür fiilini işleyenlere لَهُمْ نَعْلُ جَهَنَّمَا Cehennem azabı vardır. لَا يُقْبَى عَلَيْهِمْ Yani bu azaptan kurtulamazlar. فَيَمُوتُوا Bu azaptan kurtulup ölemezler. Yani onlar için ölüm yoktur. Azap vardır. Yani şeyi kastediyor. Ahiret durumu. Ahirete tekrar diriltiyoruz ya. Ondan sonraki. Ve kale yine allah Teala şöyle buyuruyor. "Vahum azabul الْحَرِيْقِ Onlar için yakıcı, tan yakıcı bir azap vardır. Ve allah Teala, yine allah Teala şöyle buyurmakta: "Vahum azabun عَزَابٌ Onlar için çok şiddetli, çok acılı bir azap vardır. قَالَ اَبُوا حَن۪يفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ Allah rahmet eylesin Ebu Hanife dedi ki Ben Sa efendi Said bin Musayyib Said şöyle söylediği bana ulaştı yani şu sözü bana geldi Men lem yunzil el kuffara menzilhum Bu tabiri konumlandırmak anlamında. Tamam mı? Her kim kafirin gideceği yer olarak cehennemi görmez ise, yani cehennemin varacağı yerin, pardon, kafirin varacağı yerin cehennem olduğunu söylemez ise, kabul etmez ise, fahva onlar gibi, kafirler gibi. Kultu Dedim ki, yani bunu kim söylüyor? bu Muki'yi söylüyor. Öğrencisi soruyor. Feehbirni, bana açıklayabilir misiniz, anlatabilir misiniz? Ammen yu'minu. Yani şu iman eden kimsenin durumu hakkında. Nasıl bir mü'minmiş bu? Vela yusalli, vela yesumu. Yani bu mü'min ama namaz kılmıyor, oç tutmuyor ve la ya'malu şeyen min hadi'l yani bu amellerden hiçbir şey yapmıyor. Her yuğni imanuhu şeyen. Yani imanı onu kurtarır mı? Yani kastettiği şey azaptan kurtarır mı anlamında. Kale <gülüyor> dedi ki iman Azam ve fi me şeyetullahi taala bu kişi artık Allah'ın dilemesine kalmıştır. Biyan beni? Hocam şey ilerletmiyorsun diye. O kişi Allah'ın dilemesine kalmıştır. İnşâa eğer Allahü Teala dilerse eder. Dilerse ona azab eder. Ve inşa ve yine dilerse rahmehu ona rahmet eder. Yani azaptan kurtar. Ve, kale. Ve yine dedik ki ya şey herhalde onu kastediyor burada. Men yani lem yechat şeyen bin kitabihi gene Ebu Anife'dir ya yani, muhtemelen. Ebu Anife devam ediyor. O anlamda. Eğer Allah'ın kitabından herhangi bir şeyi inkar etmezse yani cebelleşmezse, ona karşı durmazsa, hava mümin. Bu adam mümindir. Kale Ebu Hanifete. Bundan sonra Ebu Hanife dedi ki, hattesni bazı ehlil ilmi. Bazı ilim erbabı dostlar, arkadaşlar bana anlattılar. ne anlattılar? Enne muadzebne cebelin radiyallahu anhu. Muaz bin Cemel sahabenin önde gelenlerinden değil mi? Bemma kadimen dinete Hems'a Muaz bin Cemel Humus şehrin geldiğinde içten ma'u ile insanların etrafında toplandılar. Vese'lehu şabun ve bir deli bir genç ona soru sordu. Ve şöyle sordu. Ma ne dersin? ve yahut Yani şu adam hakkında ne dersin? Bu adam namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ve yahut el beyte. hac ibadetini yapıyor ve yucahidu fi sebilillahi teala Allah yolunda mücadele de diyor. Namzası için de gayret ediyor. Ve yu'tiku köle azat ediyor. Ve yu'tii zekatehu zekatını da veriyor. Zairen de fakat onunla birlikte yesukku fi lahi Bütün bu saat ibadet hepsini yapıyor ama Allah ve Resulü hakkında şüphe Allah ve Resulü hakkında şüphe içerisindir. Kale dedi ki Haza lehunlar. onun karşılığı cehennemdir. Yani şüphe imanda şüphe olmaz. Kesin net bir şey. Kâle yine delikanlı sordu. Olur. Peki şunun hakkında ne Şüptem saatin. La la la Adam ne namaz kılıyor ne oruç tutuyor, ne de e, haç ibadetini. Ve layu eddi zekatını da vermiyor bununla birlikte müminun Allahı ve Allah'a ve Rasulüne inanıyor. Yani bu ibadetleri yapmıyor ama ibadetleri. Ama Allah ve Resulüne inanıyor. Tâle dedi ki ercû lehu yani onun için umutlu olum. Umut ederim. Ne umut ediyor? Allah'ın rahmetini umut ediyor. Ve akhâfü aleyhi. Aynı zamanda onun için endişelenirim de. Niye? Günah işliyor çünkü. Hani bizim ehl Sünnet'in iman anlayışında Beynel Havfi ve Reca anlayışı var ya onun ilk elden ifadeleridir bunlar. Onun için umut ederim aynı zamanda endişelenirim de Fakalel Feta deri kanlı sordu Ya Ebu Abdurrahman Ey Ebu Yani Ey Muafi Ha, bu aynı şuna benziyor diyor. Nedir? Nedir diyor. Anlattı ya adam. Ee, şüphe varsa tamam Kişinin imanında şüphesi varsa ne kadar amel işlerse işlesin bu amelin hiçbir faydası yoktur. Aynı bunun gibi. Bu adam amel işlemiyor ama imanı var. Yani burada ne demek istiyor? Esan imandır öncelikli olan imandır. Eğer imanda sıkıntı varsa isterse bütün dünyayı e, garip kurabaya baş, bağışlasın hiçbir anlamı olmaz diye belirtiyor burada. Şimdi dipnot var ona bakalım. Ben menfi yani burada nefiy edilen en nefol kars huna en özel bir faydadır. Nedir bu? وَهُوَ الْنَفْعُ الَّذ۪ي Nedir bu özel fayda? Kişiyi ateş, ateşte kalıcı olmaktan kurtaracak fayda. Bunu vurdum. Bir delil siyakı, geçmiş bir delilde gösterildiği gibi فَلَا يَنْتَفْيُشْشَاتُ فِي اللّٰهِ وَرَسُولِهِ İamelin min al gal-i min al Yani e, Allah ve Resulü hakkında şüphe eden bir kimse ne kadar amel işlese de, yani sonuçta amel nedir? Insanı ileriye taşır, bir takım şeylerden kurtarır. Ne kadar amel işlese de, bu ameller onu ateşten ateşte kalıcı olmaktan kurtaramayacaktır. Bu nedenle denle betta fişati yani burada şüphe olanın imanından şüphe hükmü nedir? Cehennemdir. Yani kafir gibi. Ve Çünkü bu ona ilişen şüphe يهدم الطاعة önceki taati ortadan kaldırır yani yok eder yıkar tam anlamsız kılar fakat alık la yzur ma iman şey yani e, burada bir açıklama da yapacak ona geleceğiz yani imanla birlikte bir şey zar vermez Dibnota bakıyoruz, ve keda muradu edilen, olumsuzlanan zarar nedir? Şudur darar özel zarar Biraz önce Necan bahsetti, özel fayda, belirlenmiş, belirlenmiş Khas, özel, pardon Khas, umum, özel, genel tam bir genelin içinde belli bir nokta ifade ediyor. ve huva darar, buradaki zarar nedir? ve huva darar'l-müzzilu lir <gülüyor> yani recai ortadan kaldıran zarardır. mutfak var ya, bir delili siyafi, geçen bir delille, eyda, aynı şekilde. fele yekunul mu'minuh, mü'min olamaz, ne olamaz? akıda'l-recai <gülüyor> Yani umudunu kaybetmiş kimse olamaz. Bir mümin umudunu kaybeden bir kimse olamaz. Ya isen min alaf yani e, Allah'ın nimetmesi noktasında umudu kesen tamam mussuzdan bir kimse olamaz. Bina tarafi min dem bişle icra nedeniyle mademe Mü'min olduğu sürece tamam Bir mü'min e, umudunu kesemez, umutsuz olamaz. وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْدِ yani Esasında Muaz'ın kastettiği şey budur. Ya, bu kadar açıklamayı niye yapıyor arkadaşlar? Habis mürci olarak nitelenen mürciye var ya ev sünnet tarafında onların söylediğine aynı şey değildir diye bir açıklama yapıyor burada Zahid-el şimdi yani mürci bir grup ne diyordu? Eğer iman var ise adam ne kadar halk yerse yesin onun gideceği yer direkt neresidir diyordu? Cennet herhangi bir şekilde azabı uğramayacak ama İmam-ı Azam'ın çizdiği çerçevede ne var? Bir tamam günahkar adam mümindir fakat yani günahların da illaki bir karşılığı var. Bu noktada <gülüyor> e, ve endişe arasında bir hal üzere olması lazım ve günahının karşılığını mutlaka görecektir imanı nedeniyle bu azadında çıkacaktır. Yani Allah dilerse tamam bu günahlarda da evlilik o tamam, Allah iş diyor yani bu farkı belirtmek için sevgi. Ercu lehu ve akhafu alayhi yani aslında burada belirtiliyor diyor. Yani. Şu söylüyor. Yani. yani sen senin için umut ederim ama senin için korkarım diye. lem yebet bir duhulihi fi'n Yani burada eee gibi bir e, sınıf sınır koymuyor. Yani o dediğimiz biraz önceki var ya Hiçbir şekilde cehenneme girmeyecek diye bir sınır koymuyordu. Ee, Emnahu ila allah Teala. bu şekilde Allah'a irca ediyor değil mi? Velevlem yekun muradül fetahâza Şayet buradaki deli gamının kast ettiği şey o habis müzce olarak nitelendirilen grubun anlayışı olsaydı Lema etne aleyhim Allah muaz Allah razı olsun muaz onu övmezdi tamam mı? yani bu nokta bellidir. Bu ile aksi durumda yani öyle bir şey olsa bir kere kelamhu söz ki o onun için böyle bir şey söyleyemeyiz. O bundan beridir diyor. Bu takyidul mutlaqi bi kara'inisyaqi ve sibaq fi gayetü kesreti yani çokluk anlamında siyak ve sibak karineleriyle mutlağı sınırlamak yani birtakım delillerle o mutlağa sınırlarını belirlemek dilisen arabiyye mubil yani Arap dilinde kullanılan bir usluptur ve amra imanu şimdi e, ilişkili bir iman eee fecidun isyamu yani günah var ama günahla birlikte günahkar olmakla birlikte adamın da şeyi var. İmanı var. Ha, bu adam ne arasında olması lazım? Beynel haufi ve reca arasında olması lazım. Yani orada da edebini bilmesi lazım gibi bir açıklama yapıyor burada. Sümme mezal feta. Bu konuşmadan sonra delikanlı gitti. Fekale muazun. Muaz dedi ki tefihazel vadi ahadun. Yani şu vadide yani şurada, şu mekanda birisi yoktur nasıl birisi? min Yani bu delikanlı derin bir anlayışa sahip kimse yoktur. Yani ne demek istiyor? Çok zeki ve anlayışı kuvvetli bir delikanlı. Tamam yani işin özünü kavramış demek istiyor. Evet devam ediyorum. Hala bu Hanifata. Abu Hanife dedi ki fakatil ehlel Bari, yani bu siyasal anlamda bir şey kastediyor. İsyankarlarla isyankarlarla savaş isyan edenlerle savaş bil Bari, isyankarlıkları nedeniyle isyankarlıkları nedeniyle isyankar olanlara savaş yani buradaki günahkar anlamında günah, ya yani bu ay günah da, e, e, yani toplumsal bir realite, toplumsal bir ilke olarak söylüyor. Tam adam silah kuşanmış, toplumun dillini bozuyor. Ha, bunlara nedeni bağıy denir, isyanker denir. Bunlarla savaş. La bil kufri? Yani e, küfürlük açısından, küfür açısından yani küfürleri veya küfür açısından değil isyan nedeniyle. Yani ortada böyle bir durum olması nedeniyle onlarla savaş. Vekil mal fiyatil adileti. Yani haklı olan tamam mı? meşru olan grupla birlikte ol. Ve sultanil cairi Ve zalim sultan. Yani zalim sultan derken yani babamızın yaşadığı dönemi e, düşünün. Yani meşru idare kim? Hükümet. yani O zaman devlet. Neyi sahip. Yani haksız bir şekilde isyan edilmişse anlatabiliyor muyum? Yani e, meşru olan kimse çok iyi ilanlı olmayabilir ama meşru olan kimse onunla birlikte hareket ediyor. وَلَا تَكُلْ مَا اَهْلِ isenklerle isenklerle birlikte olma. Sein kana di ene cemati hadiduna zalimuna. yani bu cemaat dedi toplumun kendisi tamam mı? ümmetin kendisi. Ümmetin içerisinde e, böyle bozguncu zalim tipler olabilir. Fe inne fihim zaman onların içinde kimler vardır? Salihin. Doğru insanlar da var. Aleyhim. onlara karşı o toplumun içindeki zalimlere karşı sana yardım edecek doğru insanlar da var. Ve inkenetil cemaat bâhiyeten Yani buradaki cemaatten kasıt bugünkü cemaatler değil. Tamam yani o kavramların denk geldiği bağlamı kaçırmayın. Cemal en burada ümmeti kendisi. Eğer yani ümmet isyankar olursa, anlatabilirim mi? Yani çoğu isyankar olursa, ta onlardan uzaklaş, vakluc ile gayrihim, onların dışındaki insan yani doğru insanlar. Hay Allahu Teala. Teala, şöyle "Hem Allah'ın arzı geniş değil miydi? Yani sana başka sınırlar yok muydu? Böyle gidip sığınacağın başka yerler yok muydu? Oralara gideyim. Ve yine Allah Teala buyurdu ki inne ardı vasiatun benim arzım yeryüzüm geniştir ta ya anladuğum sadece bana kulluk edin. Evet. قال أبو حنيفة رحمه Allah rahmet eylesin. Ebu <gülüyor> Hanife dedi ki: hatta hamadun an İbrahim. An-i İbni Mesudin radiyallahu ta'ala Evet, Hammat'in hocası, değil mi? Hocam Havar İbrahim'den e, Abdullah İbni Mesud'dan Allah razı olsun, Allah için razı olsun Abdullah İbni Mesud'dan baktardı, bize anlattı. Kare dedik, Kare Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber dedi ki اِذَا زَارَتْ فَالْمَعَاسِيَةٍ Yeryüzünde isyankarlıklar ortaya çıktığında tutup تُتُقْ اَنْ تُغَيِّهَةٍ Böyle bir ortamda da bunları değiştirmeye gücün yoksa فَتَحَوْمَ Değiştiremiyorsan onlardan uzaklaş. Başka yedekler. Başka bir insanların olduğu yeri فَعْبُدْ لِحَا ve Orada Rabbine kulluk et Yani Rabbine rahat kulluk edebileceğin bir ortam Bu senin temel şeyin olsun, ilken olsun وَقَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ اَحْلِ الْاِلْمِي Bazı ee, i̇lim erbabı insanlar bana anlattı, diyor. Şimdi burada bir tip koymuş. 7 Biz 6'yı geçtik mi ya? 15 6 okumamışız, 6'yı da okuyalım da. Fehu meçhulüm, diyor. Buradaki dilim mehli fehu meçhulüm. Me'ne sahabiye meçhulüm rivayet edilen sahibi de meçhul olduğu gibi fel bakın evet yani bu altıncı dipnotta da o FETA'nın o delikanlının kim olduğu ile ilişkin onun ilgili bir dipnot orada tam onu da okumaya gerek yok orada senet bilgilerini veriyor evet şimdi bazı İlim erbabı insanlara da bana anlattı. Anracül'in min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'in bir arkadaşını yani sahabeden birisini anlattı. Men tahavvele min ardın yeğafül fitnete fiyha ila ardın. Her kim tamam mı? Fitneden dolayı, fitne kokusundan dolayı bir yere başka bir yere giderse, böyle bir kimse لَا يَخَافُوهَا fiha. Bunun için korku olmaz. Yani Allah katından bir korku olmaz. كَتَبَ اللّٰهُ leha lehu اَجْرَ Allah ona ne yazar? اَجْرَ yazar. Çünkü adam kötülükten kurtulmak Ha pardon 70 sika veli Fatma Allah 70 doğru sözlü insanın eceli yazar. yani adam kötülüğün içerisinde olmak istemiyor. Hassasiyetinden dolayı. Galabu hanifete. Hanifete dedi ki: "Men qala la Rabbi, fi fi Bu e, haberi sıfatla mesela Bu noktada sağ olsun Zayd el Kevseri, baya çok geniş şeyler, dipnotlar veriyor. Onları da okuyacağız. Ve bu Hanife dedi ki, yani benim Rabbim gökte midir, yerde midir, bunu bilmiyorum diyen bir kimse küfredi. Şimdi dipnota bakalım. Velem yüz kerf metni vechhu kufri. Metninde diyor tam metninde yani hangi açıdan küfre düşmüştür? Küfür yönü nedir? Bu zikredildi. Bedenehu sharihu Abu Leis's semerkandiyo biqali. Burayı diyor Abu Leis semerkand diyor sözüyla açıklıyor. لِأَنَّهُ بِحَزَا الْقَوْلِي Çünkü bu kişi bu sözüyle yani Rabbim gökte midir, yerde midir bunu bilmiyorum diyen kişi bu sözüyle يُوهِم şöyle bir e, vehim içerisinde en يَكُونَ لَهُ yani şu vehme diyor en يَكُونَ لَهُ تَعَلَى مَكَانُ فَكَانَ مُشْتِكَ yani bu sözüyle bir kimse sanki Allah için bir mekan varmış gibi bir behim ortaya çıkar. Bunlar hiçbir şekilde kullanılmaz aslında demek istiyor, tamam mı? E dolayısıyla bu da nedir? Müşrik diye ne bir bir şeydir. Bu yönüyle müşrik olur adam. Yedülü ale zelika yani bu konuda delil ma yani seyciyuf elbey met ne gelecekti? Kullu dedim ki araite. Ne dersin, ne düşünüyorsun? Levkiye eyne Allahu Teala Levkiye eyne Allahu Teala Şöyle ise Ne demek gerekiyor bunlar? Allah nerededir? diye birisi sorarsın. yukarıda bu adama denir ki, böyle bu soruyu sorana kâne Allahu Teala Allah her zaman var وَلَا مَكَانَا قَبْلَ اَنْ يَحْلُقَ الْخَلْقَ Allah mahlukatı yaratmazdan ve dolayısıyla mekan diye bir şey olmazdan önce Allah zaten var. Sen neden bahsediyorsun? Diyor. Yani bu mekandır, bilmem nedir, bu tür şeyler Allah için kullanılmaz. Yani bir nevi şunun gibi bir şey, yani yanlış sorunun doğru cevabı olmaz. Yani, Allah Teala yanlış bir soru. Bunun doğru cevabı olmaz. Yani, soru soru değil. Yani, onu ifade etmeye çalışıyor. O Allahu Teala lem yekun eyne yani eyne sorusu yokken Allah vardır. mıza? Yani, ne ifade eder? Mekanı ifade eder. Neresi de? mekanı öğrenmek şu sorularım bu sorularım. Eyle sorusunun varlığı yokken bile Allah vardı. Sen yani neden bahsediyorsun? Vela halga, vela şey. Ortada hiçbir manufat yokken, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ne demek bu mekan? Ve huve haligu kulli şeyin. Allah Teala her şeyin yaratıcısıdır. Yani anne yutasav marul eyniyetu illa fil yani e niyet ancak ve ancak hadis varlıklar için kullanılır yani ne demek yaratılmış varlıklar için kullanılabilir mahlukat için kullanılabilir yaratıcı için kesinlikle böyle eyniyet ifade eden meken ifade eden hiçbir şey Allah hakkında kullanmaması. aynı zamanda bu hususa bir delil de Taberi'nin Tahavi'nin kitabındaki eserindeki şu, söz. De'anu yani, itikadi al-sunneti ve'l-cemaati. Del-sunnet ve cemaat itikadı inancı inanın açıklaması. Ana mesebi, fuqaili milleti, abi Hanife ve abi Yusuf ve Muhammed bin Hasan Ümmetin Hanife, Yusuf ve Muhammed bin Hasan aşşeybaninin yolu üzerinde. Tamam, bunlar bu itikadı açıklamışlardır, diyor. وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّهْا اَنْ نَفْتِيَ وَا Her bir kimse fiden tamam ee, ve teşbihten sakınmazsa tamam yani böyle teşbihçi bir anlayışla, yani tenzihi dikkate almaz ise zelle ne yapar? Hata yapar. Ayağa kayar. velem yusib et tenzihen. Tenzihi yapmamış olur. Halbuki esas olan nedir? Tenzihtir. fe inne rabbena celle ve ala. Zira yüce Rabbimiz mevsufun bi sıfatil vahdaniyye tamam Birlik teklik sıfatlarıyla nitelenmiştir. Allah biriciktir. Allah yeganedir. Tamam onu hiçbir şeye benzetemez. Minnudun bin nüdot el fardaniyeti. Aynı ama nate sıfat demek. Ferdaniyede birlik. Allah e, birlik sıfatlarıyla teklik sıfatlarıyla nitelenmiştir. Ve ne ise bu anlamda hiçbir kimse ahdun minel beriyyettir. Yaratılmış hiçbir kimse Allah gibi değildir. Hiçbir şekilde benzetilemez. Teala anil hududi vel gayati vel ertani vel abai vel edavati Allah her türlü sınırdan her türlü sondan her türlü ne diyelim, ne diyelim, rüküm, şarttan, her türlü organdan, her türlü aletten münezzehtir. Bütün bunlar kim için vardır? Mahlukat için, yaratılanlar için vardır. وَلَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّدْتُ Yani altı, altı yönden Hiçbir tanesi, nedir işte? Ön, arka, yukarı, aşağı, sağ, sol, tamam, bunlar yönlerdir, temel yönler. Bunların hiçbirisi Allah'ı kuşatamaz. كَسَائِرِ الْمُتَّدِعَاتِ Yani e, diğer işte, Bidatçilerin yaptığı gibi veya e, sonradan var olanlar, bu iki anlamda çıkabilir buradan. Yani yaratılmışlar için söz konusu olan altı yön, hiçbir yön Allah'ı kuşatamaz. وَهَذَا celiyun وَادِحُنْ Bu gayet son derece açık bir şeydir. Kaf açıktır. مُشْتَغِنِي izahi الْإِذَاهِ da gerek yok aslında. İzaha bile gerek yok. وَبَسَطَانْ قَوْلُ فِي ذَلِكَ Yani Beyaz Zade ediyor burada. Beyaz Zade kitabında bu konuyu uzun uzadı anlatmıştır. Nedir o kitap çok önemli bir kitaptır arkadaş bu arkadaşlar bu. Özellikle hani matürlüler ve şerler arasındaki farklı noktalara anlatan bir kitap. İyi ağır bir kitaptır. İşaratil meramyan min ibaratil imamyesini kitabında anlatmıştır diyor. İl alameti Kemalet Dinil Beyaz Alzıhi Beyazı kitabında anlatmıştır diyor. Almatbuğu hadis bu yakın zamanlarda basıldı diyor. Şimdi Kevseri biliyorsunuz Osmanlı'nın son dönemi Cumhuriyet'in ilk dönemi alimlerinden Cumhuriyet kurulduktan sonra şey Mısır'a göç etmiş alimlerden bir tanesi e yani e, muhtemelen 1900'lerden bahsediyor yani hadisenden dedi o zaman. O, min ahseni ma nşer'e ile elâni fi itikâd âhlü sünnet ve cemaati ala mesbî aîmetinâr <gülüyor> alâhu anhum diyor ki bu kitap ona işaretle bugüne kadar bizim mesbî imamlarımızın yani âhlü sünnet itikâdını bugüne kadar anlatan yayan en güzel eserlerden bir tanesi. Oradaki Z kısaltması Zahid el-Kevseri'yi ifade ediyor. Evet. Dipnotlarda iyi değil mi? Yani bilgiyle şey yapıyor. Yani olayı açılıyor. Daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. وَكَدَى Yine aynı şekilde men قَالَ innehu al الْعَرْشِيۜ Yine aynı şekilde Allah arşın üstündedir diyen de böyledir küfre girerdi. وَلَا اَدْرِي arşa, Yani arş, bilmiyorum. اَنْفِسْ فَمَا۪ي اَوْ فِي Arş, gökyüzünde bilir, yeryüzünde midir? Bunu bilmiyorum diyen bir kimse de aynı. Ee, diğer adam gibidir. Rabbin gökte mi, yerde mi diye adam gibidir. Evet, şimdi yine burada gerçekten çok detaylı bir dipnotumuz var. Bu tip notumuzda okuyalım. Ve ha da bu diyor buradaki ibare lafzun nusxatil alnati beyadi. Yani Hazreti Allah'ın Beyaz'ının esasında geçmektedir. Wa lafzu nusxati Ebi Leyt. Ebi Leyt Semerkandli'nin nüshasındaki söze gelince diyor. Ferga o da şudur. قال الله تعالى. Madena buyurdu ki: Errahmanu Ar alal arşi esta. Ve ayet bildiğiniz üzere. Rahman arşa istiva etti. Ha bu noktada elimizdeki genel kanaati söyleyeyim. Bu istivayı kelimesne istila anlamında yorumlamak. Ne demek? Yani herhangi bir mekan, herhangi bir cihet bunlar hiçbir şekilde Allah'a atfedilemez. Buradaki istivadan maksat Allah'ın hükümranlığıdır. Yani âlemde, kainatta onun hükmünden başka hüküm geçmez anlamındadır. Böyle yorumlar. Velem yufker fil metni hunâ yine aynı şekilde bu metinde bahsedilmiyor. Neden? Veçhu kufri kufri herden gâili fil nuskheten her iklim yani bu adamın e, küfrünün yönü nedir? Hangi açıdan bu küfür olmuştur? Bu açıklanmıyor tabayyanahu al-bayadhi fi safhati 100 100 eh bayadhi 200. sayfada bu konuyu açıklıyor. İsharatil Meram bu kitabın 200. sayfası. Tabayyanahu Abu'l-Layth al-Dawli. Abu'l-Layth al de şu sözüyle açıklıyor. Ve hada yajiu ila al-manan al fi Özü itibariyle, gerçekliği itibariyle birinci anlama döndürülür bu. Biraz önceki kastettiği anlam. Tamam mı? Yani heyet ya bir şey Allah için söz konusu değildir. Oradaki mantık burası içinde geçiyor. geçer. gale dediği zaman kişi La edri ennel arşa fissemai enfil arzi Yani işte arş gökte midir, yerde midir bilmiyorum de, diyen bir kimse sanki o şöyle diyen adam gibidir. Ne adri en Allah Allah yerde midir gökte midir diye adamın durumuna benzer. Dolayısıyla fe la yakunu lillahi anil mekani. Bu adam ne yapmamış oluyor? Allahı mekan kavramından tenzih etmemiş oluyor. Tenzih etmemek demek ne? olmak demek. e olma bu na vücu tenzihi Halbuki bir kişiye gereken nedir tamam. Allah tamam. tenzih Allah'ı tam ve veinden tenzih demek. Evet arkadaşlar bu kavramları çokça duyduğunuz için tekrar açıklamıyorum ee, varsa sorunuz gene sorabilirsiniz ثم اضاف اقول ليس في ذاته آله كراميه sonra bu ne bu nec bu kerramiler mesela kerramiler diyor ki Allah arşın üstündedir ama bu mekan tutma anlamında değildir şeklinde bunlar reddedilir. Devramilere, ondan sonra Allah için mekan ispatlamaya çalışan müşerbiyeye karşı cevap verdiği zaman bunlara reddiye yaptığı zaman uzun uzadıya, uzadıya bu konuyu anlatır. Ve Ebu'l-Leyti Ebu'l-Leyse hala takar tekrarjala abi Jafer Hindi an abel Kasım Saffari an Nasir ben Yahya kitabı ahli Abu bu konuda işte burada bahsettiği kimseler senet kanalıyla bu kitabın senedini Tamam mı? yani geçmiş alimler ve bugün sonraki alimler arasında meşhur olduğu şekliyle açıklar. Bu açıklamaların kökenini çıkarır. Ve Ebu'l-Leyzi Tufiye senete Selasetim ve Hicriye Hicri 373 yılında vefat etmiştir. Ve ba'de miyeti senetin min hadet tarihi bu, onun vefat etmesinden yüzyıl sonra ne diyelim? Kur'an ve yengem birisi ortaya çıkmıştır. Adamın birisi ortaya çıkmıştır. Beynel haşviyyeti şahsun. Yani haşviler arasında, yani Ebu'l-Leyf Esrem el-Kanli vefat ettikten yüz sene sonra haşviye arasında, yani haşviye ne demek? Aşı, kabuk demek diye yanılmıyorsa, yani Allah'ı biçimci olarak anlayan, teşbih, teşbihin yol olduğu anlayış demek. <gülüyor> Bunlar arasında bir adam var. Geri yür, son derece küstah bir adam. Yulakibu şürekâuhu füt dolâli bi şeyh Yani o sapkınlıkta onunla ortak olan arkadaşları onu Şeyhül İslam diye çağırmış. Öyle bir lakap vermişler. Ve yuellifu lehum kitaben. Ve bu e, saptın arkadaşlar için bir kitap telif etmiş. Semmahu onu da isimlendirmiş. El faruku El Faruk diye isim. Ve e, kitaben yine bir kitap. Semmahu bir kitap daha yazıyor. Bu kitabın adı ne? Cemmu'l kelami Kelamın yerilmesi. Tamam mı? Kelamın yerden yere vurulması. Hakaret edilmesi. Begayrahma. Bu benzer birçok kitap yazmıştır. Ve yıldan minuhuma. Bu her iki kitapta içermektedir. Rivayatin tam mekanı. Gerçekten. Felaket, facia. Hangi, neresinden tutarsan tut. Berbat yani böyle e, elle tutulacak yani olmayan, saçma sapan rivayetler için içermektedir. Ve <gülüyor> araun sakifetun bilgayeti. Gerçekten böyle ahmak, değersiz görüşler bulunmaktadır. Yüftünü biha ketiren minel Yani bu itibarla da birçok cahili ayartacak, büyüleyecek tarzda bu tür içerikleri bulunmaktadır. Ve <Sessizlik> o ki la tahasha la tahasha en yerviye an tabi. Yani hadis Tab rivayette bulunmakta kaçınmayan. Nasıl bir rivayet? Bak rivayet şöyle söylüyor. Burada da parantez içinde vermiş. Neymiş bu rivayet? Allahu subhanahu Allah yüce Allah dedi ki: "Kalenil cibal." Dağlara dedi ki: "İnni vatiun ala cebelin. Ben bir e, ne diyelim? Ben bir dağın üstüne oturdum. Veya yayıldım, dinledim. Neyse. Oturunca böyle dağ yayıldı ağırlıktan. Fetavada'l-Tur Tur dağı böyle gönüllü bir şekilde davrandı. tur dağı böyle gönüllü bir şekilde davrandı. Fetavada'l-Tur dağı Ve aşağı indi. Nedir bunlar? Bak tamam, bu, bar, bu bar, şey. Tamamen teçsimci, teşbihci. Allah'ı insan biçimci bir şekilde anlatıyor. Bu kede yine aynı şekilde atitul e, e, ve şöyle diyelim bu fiil arşu min yani böyle arş onun ağırlığından böyle ne oldu? Yani aşağı doğru indi. Vel hattu ve buna benzer Birçok şeyler var burada. Ve mimma yakulu fî zemmül bu adam kelamın zemmedilmesi hakkında da şunları söylüyor. Yani bunlardan bir, birer bir örnek vereyim diyor. Mesela innel eş'ariyete. Ne diyor eş'arileri için? Ne Müslümanın Müslümana yaptığı zulmü kimse yapmamıştır arkadaşlar. İnnel eş'ariyete la tahilluh bu eşerlerin kestikleri helal değildir, Yenmez. Vəla minna, Bunlarla nikahlanılmaz, yani evlenilmez. Yanmaz çünkü bunlar leisu bi muslimina. Bunlar Müslüman da değildir. Vəla Müslümanı bırak, el kitap bile değiller diyor tabi ki. İtibarı onlar, İtibarla, la ya kulun, inna Allah Niye eşarllara böyle saldırıyor ve işte e, mahturlere veya Allah gökyüzünde oturmadı. Diyor. Yani Allah gökyüzünde oturuyor demedikleri için adam sözü nereye var? Yani eşarlar Müslüman görmediği gibi Er Kitap bile görmüyor. Yani. Tamam? kefleti görüyor musunuz burada? Eee ve bu yalancı müfteri adam tenavule fil bu faruk denen saçma sapan kitabını almıştır. Lafzı Ebi hanifes bak yukarıda konuştuk. bak onlar açıklamak çeşidi. Şey. Yani bu Hanife'nin yukarıdaki sözünü de almıştır. Ve tezeyyede fihi ma şâe'l-İstî Dediği gibi abartmıştır onu, eğmiştir, bükmüştür, istediği yere çekmiştir. Tezeyyüden şahinen, gerçekten yüz kızartıcı, pis bir şekilde değerlendirmiştir. Münafiyen, e, yani böyle لِنَفِيَ الْاَيْنِيَّةِ مَنْصُوسِ عَلَيْهِ فِي الْمَتْنِ الْاَصْرِيِّ سَابِقِينَ Yani bu, buradaki metinde geçtiği şekliyle, yani bizim kendi metinlerimizde geçtiği şekliyle, Ebu Hanife bu eyniyeti, tamam, mekansızlılığı ne yapıyor? Allah'tan nef yetiyor. Adam bunu görmüyor diyor, tamam mı? Bunu saklıyor, işine geldiği gibi teşbihci ve teşsimci bir şekilde yoruluyor. Fikruhul mütedavidü feyna ashabida ala kavalit babatı diyor. Yani burada işaret ettiği bizim kendi metinlerimiz var Ebu Hanife'den bize ulaşan. Bizim eee camiada yani Maturidiler arasında cari olan metinde bu nefi açıkça geçmesine rağmen adam bunu hiç dikkate almamış. bazı yani hatta bazı e, fıkıh ekler misallarını da alıp bu banda kullanmış yani bu saçma sapan yalancı iftira dolu görüşlerini temellendirmek için. فَانْخَدَعَ بِهِ بَعْضُ الْأَغْرَارِ sıkın betin arkadaşlar. yordu mu size? biraz böyle şey oturaklı kelimeler geliyor farklı kelimeler. Hoş bir metin. Diyor ki bazı böyle acemi, dikkatsiz toy kimselerin aldandığı bir takım e, metniler de kullandı. Aldı, bu müssaları çarpıtarak kullandı. Bazı acemi toylar da aldılar. Bunları kullandılar. Tam sen görüşürüz. Allah'a emanet olun. Mimmenlem nü'tu basireten. Yani basiret sahibi olmayan acemi toylar. Fe nes'elullâhe s biz Allah'tan ne dileriz korunmayı dileriz. Yani yanlıştan, dalaletten Allah bizi korusun. Ve fi nisqatı fi nisqatı senediyah. Yani bu senette senet var, ya, senette geçen adamlar. Bin sade el Kuraniyu el Meskuru haluhi fi awâkri husn taqâdi ma ibaratu işte. Yani bu açıklamanın sonlarında ifade edilen Kurani diye bir şey. İbaresi şu. Malebu Hanife men qala. şöyle diyen adama dedi ki: "La a'rifu Rabbi fi's-sama'i fi'l-ardi." İşte Allah yerde midir, gökte midir? Bilmiyorum diyen adama fakat defa Süfle girdi dedi. Yani Allah Teala, Kale çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur: Ar-Rahmanu Alal Arshis Allah Arşa istiva buyurmuştur. Peyn kâle. Şayet şöyle der ise: Inna Hu Alal Arshis Istawa. Allah Arşın Arşın üstüne geldi ve istiva etti derse. Ve etinhu ve sonra da fakat şöyle dersin la edril arş fi semai enfil arş gökte midir yeryüzünde midir bilmiyorum derse hale dedi ki bu vakıfir o vakıfirdir lienla çünkü o inkara kemel arş semai yani arşın semada olduğunu inkar etmiştir lienla arş çünkü i ala illiyle arş Yücelerin de yücesindedir. Diye. Şimdi bunu biraz eleştirecek yani insan. Vela vücudel liha gadeyni ta'liyeyni fi rivayeti Ebi'li Ebi'l-Leys'in Yani diyor bu buradaki açıklama bu iki illetlendirme Ebu'l-Leys'in rivayetinde yoktur. Ve gayrihima min ashabine kemasat. Daha önce de söylediğimiz gibi bizim geleneğimizdeki hiçbir kimse en kitabında bu açıklama yoktur. Bu açıklamalarda problem diyor <gülüyor> yani. Ala enhu ki bununla birlikte neyse fihi ista mekânı le indehu ala. Yani Allah'a bir mekan ispat etme yoktur. Ve inna ma fiha isbat-ı istivayı İstiva yani burada ne ispatı var? Allah Teala'nın arşa istiva etmesinin ispatı var. Yeliği bu bir onun yüceliğine yakışır bir şekilde kema huwa montaqadu ehli al-haq, ehlinin inancı üzere Ve elde zelik ehli istedik istikal mekaniği lehul taala ad al-arsil. Şimdi sorup, yani bu e, mekani bir istikrar mıdır? mekansal bir istikrar mıdır? Karşın üzerinde olmak. Ve zelik el fayyum. mekani lehu taala O sapık adam var diyordu ya, ondan bahsediyordu. O yukarıdaki imam ı Azam'ın sözünü çarpıdan adama geri dönüyor. Fakat şuna başlıyor. Yani arıyor, aramaya başlıyor. Mekanen lehu fissemâi vel ardı. Yani Allah'a yerde veya gökte mekan alıyor. Cehlun billah. Bu Allah'ı bilmemektir. Cehalettir. Ve kufrun bihi indah bi-tabiyy an-mesef. Yani böyle bir şey iman, namazama göre Ebu Anife'ye göre cehalettir ve küfürdür. Liennet tecvize fî hükmütten cîze hibâ bil Şimdi e, uygulama hükmünde tecviz, yani daiz görme itikat bağlamında ancak bu kadar ifade edebiliyorum. وَمَنْ اَثْبَتَ لَهُ مَكَانًا هِس۪يَ Yani her kim Allah için böyle hissedilebilir bir mekan ispat ediyorsa فَمَا زَالَ ibden Ha böyle bir adam nedir? Bu da tapam demektir. Taala Allah an cehaleti'l cahilin. Allahu Teala cahillerin cehaletlerinden tamamen lezzet şey. Naci el min Ebu Bekr bin Arabi'nin e, Avasım isimli eserinin ikinci kısmına bak, ikinci cildine bak. Vahune, burada basit tablo fil arşı ve istiva-i in ehli hak. Yani hak ehlinin özellikle istiva arş konusundaki köşelerini uzun uzadı anlatmıştır. Ve hatta bu el muafikul lin esil eyni ve metani an. buradaki açıklamada e, eniyet eyniyet yani ve mekanın Allah'ta nefyedilmesi yani olumsuzlanması Allah için söz konusu olmadığının belirtilmesi uygun. Taala kemase fi ma'na hada kitabi eee ve veli, ve'nassu'l masuk fi'l vasiyet liabi hanifata ki yani inşallah bu gene gelecek diyor. Nerede? Bu tappa ve eee Hanife'nin Âd'ın vasiyeye isabetli yettecü de zalikun Bütün bi hepsini bulacaksın mecmuan fi sa'idil wahid yani tek bir parçada bütün, bütün olarak göreceksin bir işaret din meramında işaret ve lafzu ve fil yani bu ilk illetlendirmeye ilişkin ذهbini sözü ve arshu fawqa ve arşu fevbe semavatin sözü, ve fittalif yani ikinci illetlendirme idâ enkere ennehu fisseme faka tefara Allah'ın semada olduğunu inkar eden küfre girmiştir sözü, naklen faruk il-hereviyy yani bu faruk, yukarıda bahsettiği herevi var ya herevinin faruk isimli kitabından alınmıştır. Bir iklamet-i amiri maklamet-i vahiri ee, yani hazırlamak üzere temhiden gisarfih ila mu'teqadil haşeviyyeti haşeviyenin itikaz ne olduğunu ortaya koymak, açıklamak için tamam nereden alınmıştır? Herevi'nin Faruk isimli eserinden alınmıştır. Yani bunlar e, bu Herevi'yi falan bir şey. Ambeli Ambeli çöken diyor. Ve lafdul kayyimi fi ihtimal cuyushi cuyushi fi't tali'l sâlih. Şimdi müqayimin sözü eee ihtimal e, isimli eserinde ikinci illetlendirme ile ilişkili bi'annahu enkara en yekuna fi's sema'i. Şte Allah'ın gökte olduğunu inkar eden kimse. Bi'annahu ta'ala fi Allah illi yine çünkü Allah müjallatın enicesinde. Naktan anil her evi. aynı şekilde her evi de naktındır. Yuvasta Şeyh'i, Şeyh'i, Hocası Yuvastasidir. Sen dur ila hada tıslabu fil muhibi. Gerçekten bu sıkıntılı yorum, anlayış, hareket neyse buna bak ve buhtil garibi bu iftah, bu saçma suçlama yandı mı yerinde kaynak veriyor ya veriyor. musibeti bu musibetin bu belanın başı kimdir? Bu en heravi. Ha her denen bu adamdır. Ve zade şeyhani maşa'en min gayri bilani. Hiç sakın maksızın o iki e, neyse önderde şey, şeyhte buna eklemiştir. Ve ayna fil kitabı ve sünneti tayin me fi virani nerede yani kitap ve sünnette Allah için bir mekanın belirlenmesi nerede yani nereden çıkarıyorlar diye belirtiyor. Metin evet, bayağı uzadı. Şimdi e, ne yapalım? Yani şu cümleyi tamamlamak lazım. Cümleyi tamamlamak lazım aslında. Bunu söyledi. Allahü Teala amin aala. İsterseniz hemen şurayı da tamamlayın, bitireyim. arkadaşlar Çünkü Allah'a böyle bu seferde dua edilir. min esfeli, min esfeli, aşağıdan edilmez. Yushiru ile burada şuna işaret ediyor. Bu kısa bir footnote. semaa qibalehu e, adua. Yani Dua yönü neresidir? Semadır. La enneha meskem rabbi. Yani böyle dua ederken, bu şu anlama gelmez. Allah'ın meskeni, ikamet ettiği yer anlamında değildir. Teala ee, şebnul. Yüce Allah'ın e, Yüce Allah'ın meskeni değildir diyor. Fekkeyfe, nasıl olabilir? Ee, ve e, ve e, semita'r ra'se mimma yatabattal kullahu ne her zaman değişen bir şeydir. O kat basatna dalike bu konuyu uzun uzadı açıkladık fi maallaknahu ale's seyfis saqil e, ve'l esma'i ve's sifati bunlar muhtemelen eser isimleri seyfis saqil ve esma ve sıfat isimler ilişkilendiren ilişkilendirdiğimiz şekilde bunu açıkladık diyor. Ennel esr Şurayı bitirip hemen, şurayı tamamlayıp bırakıyorum arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Ennen esfele, li esfele, çünkü aşağı yön, leysemin vasfir rububiyyeti vel uluhiyyeti fişeyi. Yani hiçbir şekilde ne değildir? Rububiyetin ve uluhiyyeti e, nitelemesinden değildir. Yani yüceliğin ifadesinde kullanılır. Yüceliğin ifadesinde gök şeyi kullanır. Ve aleyhi ma'ruy fil hadisi. yani bu bağlamda şöyle bir hadis rivayeti vardır. Enne raculan ileyhi sallallahu aleyhi ve selleme adam bir Hazreti Peygamber'e gelmiş getirmiş bir emetin seudae. Eee bir köleyi get. Yani Siyah bir çöle hanımı getirmiş. Fakale demiş ki ona vecebe ala itki rakabetin mu'mineti. Ona demiş ki yani bak senin e, mü'mine bir çöleyi azat etmem yani bu yeterli midir? Adam diyor bu yeterli midir? Fakale lehen nebiyyuh Allahue aleyhi ve sellem Hazreti peygamber o köle hanıma sordu E mukminetun enti sen mümin misin? Kafalet nah. evet müminim dedi.